Fenerbahçe maçıyla başlayalım sıcağı sıcağına. Nasıl bir maçtı? Fenerbahçe rahat bir garibiyet aldı. İlk yarıdan kopardı bence ama sizin de yorumlarınızı dinleyelim. Zaten daha önce Ankara Gücü maçlarını izlediğimde Ankara Gücü takımı e, birebir oyunu tercih eden bir takım. Yani saha içerisinde baskılarında çok yakın marka üzerinden hareket ediyor. E, tabii bu sadece ilk golü yiyinceye kadar e, çok yüksek tempoda maç yaptılar. E, şanssız bir gol yediler. Arkasından tabi ister istemez gol yedikten sonra riskler almaya çalışıyorsunuz. E karşınızdaki de e, ligin en iyi takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Yani her mevkide neredeyse 3 tane e, oyuncunun olduğu, e, hala geldiği diyelim bir takımla oynuyorsunuz. E, bir bütçe meselesi. E, bizim şimdi tabii ki ligimizde şöyle bir algı var. İşte Fena Vaca oynuyorsunuz deplasmanı kazanmanız lazım falan ama yani birazcık da bazı şeyler e, %'ye yüzde %20 gibi bir oran yani açıkçası. Yani hocam maç 0-0 Ankara gücü küme düşmemeye oynar dedim ben. Maç 2-0 oldu bir anda zaten çok kısa bir süre içinde. Dedim bu Ankara gücü düşer. Sizce Ankara gücü küme düşer mi hocam? İnşallah kalırlar. O da başka konu da. Şimdi çok büyük bir cami bahsediyorsunuz. Ee, ne olursa olsun yüzyılda e, aslında taraftarlar işte yok ya biliyorsunuz. Bu anlamda evet. da o desteği de alamıyorlar. Bir, bir toparlama sürecine girmişlerdi. Ee, yani Anadolu takımlarıyla başa baş mücadele edebilecek ee, iyi bir kadrosu var bakıldığında. Evet belki Fena Bacı'ya göre oynadığı futbollar eleştirebilirsin ama sonuçta e, ligde de inanılmaz kadrolara sahip takımlar yok açıkçası. Yani o maçları herkes birbirini yenebilir. Hocam diğer maçı seyretmemişsinizdir muhtemelen ama ben e, skoru vereyim. Kasımpaşa 1, Erzurum 2. E, Erzurum'un galibiyeti size sürpriz oldu mu? Tabii ki sürpriz oldu. Ama e, Mesut hocayla ile bir hayırlı olsun diye mesaj atmıştık. Yani konuşmuştuk daha doğrusu. O dakikadan sonra e, kendisiyle zaten istişare ettim. Fakta olsa Erzurum'la alakalı. Biraz e, kendi fikrimi beyan etmek istedim. Hocam dedim bakın. Siz tabii ki e, gidiyorsunuz ama böyle böyle böyle benim izlediğim maçlar böyleydi falan. Evet doğru söylüyorsun ben de aynı kanıdayım dedi. E, onların üzerine muhtemelen takım disiplini, takım oyunu, oynama üzerine bir sıkıntısı vardı Erzurum Spor'un. E, tahmin ediyorum Mesut Hoca bu takım içerisinde birlikteliği sağlamaya çalıştı. Aynı anda aynı düşüncelere sahip olmayı e, öğretmeye çalıştı. Ve sanırım birkaç tane de oyuncu transfer oldu galiba. Onların da hissi evet. olmuştu. Diye. Yani gördüm. Yani Mesut Hoca yaşıyoruz. da hocam Malatya Malatya'da yendi. Bugün Kasımpaşa'yı İstanbul'da yendi. Arada 3 maç mağlup oldular ama 2 maç mağlup oldular ama zor maçlardı. Mesut zor. Hoca bence Erzurum'a iyi geldi. Böyle oynamaya devam ederlerse bence ligde kalabilirler. Gayet de iyi oldu. Mesut Hoca da böyle maçları sever. yani Hepimiz biliyoruz. Hocam artık size gelelim. Bugünü değerlendirdik. Hocam sizi bu sene bir takımın başında görmek isterdik. Ben kendi adıma üzgün Sizi severek takip ediyoruz. Ee, bu sene teklifler var mıydı? Ee, bundan sonraki süreç nasıl olur? Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi ee, sezona, sezon başı ee, bir kulüple görüşmemiz oldu TFF Liginden. Aslında Süper Lig'den ee, bir, bir kulüple alakalı ee, düşüncemiz vardı. Olmadı. Arkasından TFF Liginden bir takımla görüştük. Ee, olmadı. Şartlarımız uymadı yani daha doğrusu. Ondan sonra 8. hafta hem TFF liginden hem de e, ikinci ligden yaklaşık 12-13 tane takım aradı. E, e, tabii ki şöyle hedefi olan ama bu hedeflerinde e, ileriye yönelik yani sadece hedefi bu sene şampiyonluk değil bu takımı 3-4 sene içerisinde süper lige görebileceğimiz bir düşünceyle yaklaşabilselerdi e, o ligede gitme şansım ikinci ligede giderdim ama Şimdi ben bu kadar mücadele verdim, işte Deniz Spor hocalık yaptım arkasından, Urfa'da 2 sene hocalık yaptım. İşte Balıkkesir'i ne şartlarda aldık, Urfa'ya ne şartlarda aldık, Denizli'yi ne şartlarda aldık, bunları anlatmak istemiyorum ama e, oradaki insanlar çok iyi bilirler bunu. Son 6'ya gittik, 6'ya çok zor durumdan yukarıya taşıdık, playoff potasına soktuk. E, tabii gönül isterdi ki bu yaptıklarımızı bazı insanlar şaşırtıyor beni yani. Mesela transfer görüşmesine geliyorsun. Senin geçmişinde neler yapabildiğini, dört işte senede, beş senede neler yaptığını bilmiyorlar. Bu da komik bir şey yani. Şimdi biraz yöneticilerin de profesyonel olması lazım. Yani bizim Siz neler. hala futbolcu zannediyorlar herhalde hocam. <gülüyor> ya ben biraz böyle fizik olarak e, minyonum. Bir de yaşımı göstermiyorum. Vallahi hocam 43 yaşında göstermiyorsun kendisi. Yani <gülüyor> fizik, ben fizik, fizik bir antrenman da yapıyorum. Biziz genç zannediyorlar ama 43 yaşındayız. Yani. Benim birçok genç arkadaşım bugün hocalık yapıyor süperlikte yani. Tabii Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan. Evet. Aklıma ilk gelenler. Hocam bu yani... sene olur mu bir takım? Ya şimdi bakın. Ben bir şey olması için olmasını istemiyorum. Yani olması da olmasın. Hiç e, önemi yok. Bana doğru proje gelmedikten sonra benim oraya koşarak gitmem bir mantığı yok. Yani gidecek olsaydım bugüne kadar dedim ya, ya TFF Ligi'yi ikinci iklerle 12-13 tane kulüp aradı. O zaman herkese tamam derdim yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım. O, ben e, kafa yapam uyuşmayan benim gibi hareket etmeyecek bir yönetimle çalışmak istemem. Ama işsiz kalırım. önemli değil. Ama hocam Hı? kafanızda nasıl bir kulüp var acaba? Onu da merak ediyorum. Şey parandığınız... Türkiye'de bütün kulüpler sıkıntı evet. neredeyse. O yüzden. Doğru söylüyorsun. Ama en azından bir yaklaşım durum olabilir. Şimdi kafamda şöyle bir şey var. Ee, birincisi, futbolcunun huzurlu olduğu bir ortam olması lazım. Ee, tabii ki gönül ister. Sezonbaşı bir takıma gidip beraber istişare yapıp yönetimle oturup istediğiniz futbolcu alabilmek çok önemli biliyorsunuz. Bunu yapamıyorsunuz bile. En azından maddi anlamda büyük sorunları yaşanmadığı, biz çünkü öyle kulüplere gittik yemek çıkmayan kulüpler gördük. Yemek çıkmıyordu yani. Pilavla maçı çıkardığımız oyuncularımız oldu. Şimdi hem alttan yetiştirebileceğimiz oyuncuların bizlerle beraber hareket edebileceği yani altyapının da şimdi altyapıdaki hocalarda şöyle bir düşünce var. Bizim bir sistemimiz var. Biz bu sistem üzerinden hareket ederiz. düşünce sakin. ama aslında şimdi ben Avrupa'da da birçok yere gittim, gezdim, dolaştım, eğitim aldım ayaksa Buradaki altyapıyla üst yapı birbirine bağlantılı çalışır. Şimdi bize sadece hedef şampiyonluk veya hiç işte delikte kalmak. Tamam bunları yaparken ama altyapıyı da yönetmek lazım. Mesela bunu bir ara balıkesirde yapmaya başlamıştık. Ben ayrıldım sonrasında. Altaylanmıştım tam yapıyor bizim sistemimizi birebir uygulama olayına girecektik. Çünkü altyapıdan çok iyi yani oyuncular getirmiştik biliyorsun Balıkesir'de. Ee, yani bunu demek istiyorum. Bizimle beraber gidecek insanlar olacak. Hocam balıkesirspor'dan spordan niye ayrıldınız o zaman? Şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası birincisi şunu söyleyeyim. Yani ben Balıkesir'i çok sevdim. Hala da çok seviyorum. Evet bize tepkiler oldu. Ee, profesyonel içinde bunlar vardı. Ee, Birçok şeyi anlatmaya çalıştım aslında. Yani mesela Ayrılırken bütün paramı bırakıp gittim. Hem de almam gereken yani çekini, senedini almışım. Hak ettiğim parayı bıraktım. Alacağım olanı değil yani. Hak ettiğim. Parayı bırakıp gittim. Şimdi çok iyi bir, çok iyi insanların olduğu bir ortam vardı. Başkanı, yöneticileri, onlar bunlar ama şimdi bir dönem başarılı gittiğimizde parası anlamda sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Çok büyük değildi ama futbolcuların ile beraber toplantı yaptığımda bana futbolcuğum şunu söylediler. Hocam 6-7 ee, maç var. 6-7 e, maç sonra bu takımdan en az 5 tane oyuncu gider dediler. Bunu e, bir gün denk gelirse yönetçi de bunu yani yönetçinin isimlerini de e, Sonrasında ben de dedim ki bakın beyler siz burada durmayacaksınız. Zaten biz e, transfer sıkıntısı yaşadık. Sizler de gideceksiniz. Ben de ayrılırım o zaman dedim. Ve ben bunu bir tane oyuncum orada sıralı, hocam bakın siz buraya geldiniz, büyük başarı yakaladınız. Şimdi bu dakikadan sonra bu kafa yapısıyla devam edecek oyuncu grubuyla çalışmanız da mantıklanmaz diye kendi itiraf etti yani. E sonrasında evet. benim kalmam doğru olur muydu? Hoca olarak. Yani hocam siz e, ligin başında küme düşmemeye oynayacak takımın playoff yakın bıraktınız yani. Ben Anladım. öyle hatırlıyorum. Yanlış Aynen. hatırlıyorum? Aynen öyle. Yani böyle başarı olunca da haliyle ihtiyaya yarım kalmış gibi oluyor hocam. Belki bir gün Balıkesir Sporu'da yeniden çalışırsınız. Ha, yani hocam, oraya, orada tekrar çalışır mısınız? Hayatta hiçbir şey belli olmaz. Futbolun içerisinde şimdi bir hoca var. Bir hoca varken benim bu yorum yapmam doğru olmaz ama... Ama bir da? gün hocam bir gün. Bir gün. bir gün. Evet tabii ki neden olmasın? Ben hiçbir zaman e, kalben veya e, üzüldüğüm şeyler oldu. Evet gittim oraya küfürler yedim ama bunlar futbolun için olan şeyler. Bana... Onları yapmalarının sebebini ben çok iyi biliyorum. Bana olan inanılmaz bir sevgi vardı. Ve bu sevginin arkasında belki de benim bu düşüncelerimi, yani neleri gördüklerini bilmedikleri için doğal olarak tepki verdiler. Ama nasip bu işler. Hocam 6 ay sürecine gelirsek. 6 ayda bence başarılı oldunuz. Evet. Neden devam etmedi hocam 6 ayda? Ee, aslında... <gülüyor> zor bir soru galiba. Ya o kadar zor bir soru i̇yi. sordun ki. Cevaplayamayacak noktada bir soruydu. Ee, bir kere Biz Altay'a gittiğimizde, hep aynı şeyi söylüyorum ama Ben Balıkesir'e e, Balıkesir ayrıldım da Altay bizim altımızdaydı düşünün yani. Evet. Ee, büyük bir risk alarak gittim. Altı maçı kazanamamış bir takıma gittim. Ee, i̇lk maçım Adana-Demir İçeride ikinci maçım Erzurum Üçüncü maçım Giresun Ve ligin en iyi üç takımıyla oynayacağız. Ve bana söylenen, hocam biz 3 puan alırsak iyidir. Yani hani 3, 4 inanılmaz olur gibi konuşmalar geçti yani. Ve biz 7 puan aldık ki bir maçta kırmızı kart gördük. 45 dakikayı 10 kişi oynamamza zaman 7, 7 puan aldık. Şu vardı, ben şimdi e, bizim ülkemizde herkes futbolda, mesela bugün Fenerbahçe'ye baktınız. Fenerbahçe sürekli saldırdı mı? Ama Hayır. Hiç, yani. Erol Bulut da sürekli Gitti attı, attı hocam, hiddi hiddi hatta. Hatta bıraktı. attı bıraktı. Şimdi biz gittiğimizde takımın takımın boyu en az 50-60 metre aralıklarla oynuyorlardı. Yani forvet attığıyla savunma attığı aslında büyük boşluklar vardı. Ve biz takıma o dönemde bakın dedik arkadaşlar ligin neredeyse küme düşme potasına yani 4-5 puan yakınız. Eğer ki biz buradan iyi disiplinle oynamazsak ve savunma ağırlık oynamazsak yani savunmayı düşünmezsek ee, bu puanlar alamayız. Ve çocuklar tamamıyla bunları uyguladılar aslında. Ve biz 7 maçta 14 puan topladık. Yani 6 maçta 2 puan toplayan takımı biz 7 maçta. 14 puan topladık 8. maç ayrıldık. Hocam bütün e da... malibiyet alıp takımdan ayrılmışsınız. Türkiye'de galiba Ayşe örneği yok ya tahminim. Yani şimdi o oranın örneği aslında başka şeyler de ben konuşmak istemiyorum. Çünkü sonuçta çok yani, büyük camia. Puan bir 1.67 hocam. yani. 1. O 1.67 değil. Bay... O, o bir tane kupa maçını da içine alıyorlar. 1.85. Evet. Olabilir. Yani 185 bu ligde bayağı yüksek. ya. Yani bir bayram Toysalda var benim bildiğim böyle yüksek bir ortalama. Bir de sizde var yani. Hayırlısı hocam bilmiyorum. Yani sanki böyle iki kulüp sordum ikisinde de kalbiniz kırıkmış yani gibi cevaplar aldım. Ben, ben öyle algılarım. Çok kırık. Çok üzüldüm. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bakın ben çok büyük bir cami yerden bahsettim. Çok büyük. Çok e, severek gittiğimiz bir yerden basıyorum. Ben gittiğim yerlere hep gönlümü, e, her şeyimi vererek hocalık yapan bir insanım. Buradaki, dışarıdaki etkenler Bakın söylüyorum tekrardan. Dışarıda öyle etkenler var ki bunlar taraftar gruplarıyla işte e, bilmem neyle ondan sonra kazandığımız maçtan sonra e, insanlar beni arıyor. Ya sen bu maçı kazanmadın mı? Twitter'da niye kazandığın maçtan sonra sana saldırıyorlar? Ya biz maçı kazanmışız. Çünkü ya, orada <gülüyor> algı yaratma olayı var. Anladın mı? Çünkü baktılar takım şampiyon olacak. Biz evet. takımın başında e, Ali Hoca'yı şampiyonluk hocası olarak görmemek için Birileri altımıza oydu yani açıkçası. Hocam şimdi bir kalbinizin daha kırık olduğu camiası olacağım gibi hissediyorum. Şanlıurfa. Yok canım kalbim kırık değil, değil. Değil değil mi? Yok değil hiç kırık mi? olsun. Tamam ]lar. korktum. başkanına sağ olsun beni arıyor. Ben Urfa şehri benim e, canım ciğerim yani ben. Bakın iki buçuk milyon üç milyonluk bir şehirden bahsediyorum. Hocam kara gümrük olmasa siz çıkardınız. Ben Çıkardık öyle söylüyorum. O gün 1-0 geçtik. Kırmızı kart Kırmızı kat gördüler seyretmişsindir belki. Çok şanssız bir evet. gol yere maçı elendik. Yani kara gümrük gibi bir oluşumu almasaydı, olmasaydı, Şanlıurfa bugün TFF birincilikteydi diyebiliriz. Bugün oynayan Soha Bekim, bugün Baldyo yine oynuyor. Düşün yani. Peki hocam Urfa'da neden devam etmediniz? Şey, hani Balıkesir'den teklif geldiği için mi yoksa Yok, farklı bir sebep Urfa vardı? Yok Urfa Sporu, ben bıraktığımda Urfa Sporu bitik haldeydi zaten. Urfa Sporu'ndan sonra bir sürecini görmedin mi? İlk Yani bir buçuk sene Sen, kümed, kümede düştüler. Şu an eee ciddi bir destek var toparlanmak için. Şimdi e, muhtemelen transferleri falan yaparlarsa eğer toparlama maçı da izledim. E, Kocaeli maçını da izledim. Yani çocuklar Allah'a var yüreklerini sahaya koydular. Son dakika 90'da da çok net bir tane gol kaçırdılar. Atsalar bugün çok farklı olurdu. İnşallah Urfa Spor ligden düşmez. Çünkü ben biliyorum ki Urfa Spor biraz toparlansın. Yeri e, Süper Lig'i bile görür bakın. Ama birazcık 3 maçtır da yenilmiyor hocam bu arada söyleyelim. 3 maçtır berabere kalıyorlar. Evet. Bir kazansalar sanki biraz e, yani TFF 1.lik'teki Eskişehir sporla 2.lik beyaz gruptaki Şanlıurfa sporun kaderleri aynı gibi aynı geliyor. Gibi, aynı gibi. Büyük yani, şeyler bunlar. Eskişehir de çok büyük şehir. Yani o çocuklar da çok istiyorlar ama işte bazen yeterli olmuyor bazı şeyler, biliyor musun? Kazanmak zorundasınız ya. Kazanmak hocam Eskişehir çalışıyor. spordan bir teklif aldınız mı? Aldım. 2 haftadır şey yok. E, Teknik direktör yok. ilan var. Ayrıldı. Ben, Görüşme ben, nasıl ben geçti hocam? Aldım ya. Yani şöyle. Başkanımız ancak şu ifadeyi kullandım. Başkanım. E, çok büyük bir camiadan bahsetiyorsunuz. Reddedilmeyecek bir camia Ne olursa olsun. Yani ligde küme düşmesi garanti olursa bile reddedilmeyecek bir camiadan bahsetiyorsunuz. Neden biliyor musun? Çünkü çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yani bu takım e, hiçbir hocanın bugün Ersun Yemal bir Eskişehir'de çalıştı biliyorsunuz yani. Sayayım ama, hocam? Yani, Ersun Yaral, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın o aklıma gelenler, ama, Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam ama sadece dedim ki hani birazcık da bir iki tane kaliteli daha oyuncu olsa gelmemek için yani... Yani, yani siso koy kadroda tutsalardı hocam? Yani 2-3 tane oyuncularım bahsediyorum ya. 2-3 tane daha oyuncular olsa tecrübeli abi illa 35-36 yaşından bahsetmiyorum ya. İşi bilen oyuncu olsa biz gençleri zaten Balıkkesi'de de oynattık, 17 yaşında çocuğu oynattım ben. 17 yaşında çocuk topa vurmayı bilmiyordu ya yani düşün. O kadar kötülerdi yani bazıları. Ama hepsi eğitildi. E sonra ne oldu? Anıl diye bir çocuk çıkardık. Trabzon'a gitti. Şimdi Bandırma'da kiralık gitti falan. Alima'le geldi. İşte e, Tommy gitti. Belki ayarlayınca bir transfer yaptı falan. Yani bir sürü oyuncu tekrar kazandırdık. Hocam takım komple genç olunca olmuyor değil mi? Yani bütün takımda açık söylüyorum. Yani takımın yaş ortalaması 19-20 ise olmuyor değil mi? Yani illa o tecrübeli hoca lazım. İşte şey, tecrübeli oyuncu lazım. Ya şöyle tecrübeli oyuncudan daha çok o tecrübeli oyuncu dediğimiz ne biliyor musun? İş bitirici oyuncudan bahsediyoruz aslında. tecrübeli dediğimiz o. Hani tecrübeli durup da sağa dahi herkese hadi oğlum şuraya koş buraya koş onu zaten biz yapıyoruz senin onu demene gerek yok. Ama öyle anlar vardı ki içeride işte zaman geçirmeyi yapabilmesi gerekiyor. İşte çocukları sakin olmayı öğretilmesi gerekiyor. Tabii ki e, nokta paslar, noktaya goller veya öyle defansta oynuyordur. İşte iyi bir pozisyon almayı yanındakilere konuşarak gösterebilir. Yani bundan bahsediyorum yani. Ya Eskişehir da buna ihtiyacı var. Evet, Sence. Sen Biliyorum. üzülüyorum açıkçası. Hocam son günlerde bir teklif almadınız ama doğru anladım değil mi? Alıyorum. Yani. Geliyor. Eskişehir, Eskişehir Spor üzerinde sormuştum hocam. Altan soruyor. E, e, e, e, e, bir geçenlerde Murat Bey ile bir görüşmemiz oldu ama e, onun dışında başka takımlardan da geldi. Ya şöyle söyleyeyim sana, <consumed DVD> bizim anlaşabileceğimiz yani artık tamamen bizim olan bir durumda. E, olaylara farklı şeylerin girdiği, kendilerini oraya bir şekilde empoz ettirildiği bir ortamda. Hani bunun ismini artık şey yapmak istemiyorum. Herkes artık neyin ne olduğunu biliyor. Hani. Siyaset ee, diyorsunuz hocam. Ben açıkçası. Üzülüyorum ben açıkçası. Gerçekten bakın. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani şimdi sizin işiniz olacak. Birçok yerden ben öyle döndüm biliyor musunuz? Kapıda, kapıda döndüm yani. Anlaştık. Ee, bir bakıyorsunuz oradan bir telefon diğeri gidiyor. Yani insan üzülüyor. Bunları zikretmek istemiyorum. Çünkü ee... konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Yani. Hocam Konuşma yani sizin de böyle bir şanlı futbolculuk kariyeriniz var. Nasıl böyle bir siyasi çevre yapamadınız diye ben de hani böyle abid kardeş muhabbetini söylemiş olayım size. Çok güzel bir yere değindin. Ben hayatımda futbolculuk yaşantımında herkesi bakın, herkese işin içine sokmuyorum. Benim gibi olan insanlar vardır ama ben sadece işimi yapmaya, sadece takımlarıma, oynadığım takıma yüreğimi, her şeyimi vererek oynayan bir adamdım. Ve evimde dinlenmekten başka yaptığım bir şey yoktu. Bazı arkadaşlar vardır. Hem buradan antrenman yapar çıkar öbür taraftan belediye başkanını ziyarete gider. Ben öyle bir adam olamadım işte yani üzgünüm. Anladın mı demek Hı. ki? Anladım hocam. Kariyer olarak o bu yani hepsinin kapılarını açtığı bir ortamda ben yapamadım bunu. Çünkü yapı olarak böyle bir insan değilim. Küçüklüğümden böyle yetiştim. Ee, Allah bana şunu öğretti yani. Bir yerlere geleceksen yaptıklarınla gel. Sen bugün belki böyleyiz ama ben inanıyorum yani biz yaptıklarımızı birileri görüyor. Yoksa boşu boşuna bu teklifler gelmiyor ama işte... Bir şekilde önümüz. Hocam Değil şöyle yani. bir uğurumuz da var bizim. Biz daha yılbaşından beri yayın yapıyoruz. E, boşta olan 3 tane teknik direktörümüz bugün takım çalıştırıyor. İnşallah size de uğurlu geliriz. En <gülüyor> son Mustafa Reis yayın yapmıştım. O Aynen. da Kocaeli Spor'la anlaştı bugün. Hayırlı olsun. Hocam e, ben bugün size biraz çalıştım. Bir Ajax geç, yani ile ilgili bir oraya gidip gördüğünüz, yakından gözlemlediğinizle dair bilgilerim var. Az önce siz de söylediniz. Hocam Ajax neyi doğru yapıyor? Biz neyi yapamıyoruz? Aradaki farklar neler? Bir Öncelikle Adamların zihniyetinde şu var ee, Bir futbolcuyu Hemen bir şey olsun diye düşünmüyorlar Yani bunu altyapıdan itibaren Bunun bütün bilgilerini not ediyorlar Ama nasıl? Bilgisayar ortamında Yani bu çocukların gelişim süreçlerini takip ediyorlar Bunların yemelerinden içmelerine kadar takip ediyorlar Bu ne demek biliyor musun? Sana Benim de şimdi oğlum var 8 yaşına girecek. Bu çocuğun işte kola içmesi yasak, hamburger yemesi yasak ki biz oğluma engelleyemiyorum. Yeme diyorum. Çok zayıf. Ama hamburger yiyor mesela. Yapma diyorum mesela. Engellemeye çalışıyorum. Ama orada kesinlikle bunlar yasak. İşte aileleri denetiminde uyku saatleri belli. Gelişim süreçleri. E Sonra oynadıkları sistemde çocuklara o yaşta aşılıyorlar. Biliyor musun? Çocuk oraya çıktığında çocuk hiçbir şeyde e, zorluk yaşamıyor. Anlatmak istediğim buydu sana. Ama işte ben bu sistemi kur, kurmaya çalışsam milyon TL'lik e, bir sistem. Ama ne olur biliyor musunuz? Bir, bir kulübün hayatını değiştirir yani. yani. Şimdi o sistemi kurmam kolay mı? Öyle bir zihniyetle bir adam gelecek. Başkan gelecek. Ali Hoca gel. Ne yapacağız? Anlat. İşte alttan üste kadar herkesin kontrol edildiği. E, hatta bazı çocuklar var biliyorsun yani parasız pulsuz. Bu çocuklar ailelerin de cebinde para yok. Evine gidiyor çocuk. Antrenmanın sonu Makarna yiyor. Olur mu yani? E bu çocuğa et girecek, sütünü içecek, balını yiyecek, peynirini yiyecek. Doğru değil mi? Yani mevzu, Ülkenin ekonomik aslında... şartları da biraz sıkıntılı hocam. Normal olarak. Tabii. Sistem olarak da çocuklara o yaştan itibaren o sistem oturtulacak. Aradaki fark bu. adamdan okul bile içeride yani. Çocukları topluyorlar. içeride okulları var. Hocam ben e, sevgilisinden Kalolucu'ya da bir program yaptım. Bu benzer ifadeleri Sinan Bey de kullandı. Ama o e, sizden biraz farklı düşünüp e, böyle futbol okulu açmaya karar vermiş Almanya'da. Siz de Türkiye'de bir futbol okulu açıp oradan yürümeyi düşünür müsünüz? Yani teknik direktörlük elbette mesleğimiz ama Mesleği böyle yok. bir proje edeceğiniz evet, olur gelmedi mu? Değil. Bu arada bu pandemi sürecinde e, e, e, çocuk yetiştirimi tabii ki hocalığı yapacağım. Ya, o ayrı bir konumayım için. Onu her zaman yapacağım ama şimdi ben işin başında olmadığım bir ortamda insanlar gelip Ali Hoca nerede demeleri yani derler yani. Ha, onu ne yaparsın? Bir sistem kurarsın gene. Başına çok iyi bir hoca getirirsin. O çalıştırır. Ama ben buradaki çocuğun mesela bir ismini vermeyeyim bir yere gönderiyorum. Orada da kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne bir koordinasyon antrenmanı var ne o var ne bu var. E çocuk adımlamayı bilmiyor. E koordinasyonu yapmayan bir oyuncu saha içerisinde topla ilişkilerini ne kadar iyi olabilir. Kafasını ne kadar rahat kaldırabilir. Yani aslında böyle bir düşüncem vardı. Bir ara şeyle görüştüm. E, e, Hamit'le görüştüm. Ee, Almanya'dan bir takımla şeyini kurmak istedik ama olmadı. Ee, olsaydı Türkiye'ye onu getirecektim. O sistemi getirecektim. Hem Alman disiplini hem oranın sistemi. Çocukları öyle yetiştirmek isteyecektim. Ee, başına da doğru düzgün insanlar koyacaktım futbolu bilen. Hocam Altınordu'dan devam edelim. Ee, Ajax'la Altınordu arasındaki farklar neler? Biz bilmediğimiz için size soruyoruz numaraları. Yani Altınordu şu an doğru yolda diye söylüyoruz biz ama. Yani Altınordu da kendine göre. E, evet genç gencecik oyuncularla bu ligde, TFF liginde e, elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar. Çok zor bir iş. Yani gencecik çocukları sahil sürüyorsunuz. Ama işte onlar birazcık da bu işi e, çözmüşler ya. Yani bizim anlattığımız sistemi ben bundan kaç sene önce gittim oraya. ...onlar e, bu sistemi oturtmuşlar. Belki de benim söylediklerimi yapmadığı bazı da de vardır. Ama e, bence doğru yolları şu anda. Hocam, e, Şota'yı tanıyorsunuz Trabzonspor'un eski videolarından. Kendisi şöyle bir ifade kullanmıştı. Ayaks'ta Ajax'ın durumu ne kadar kötü olursa olsun %12'si altyapıya harcanıyor. Evet. Yani bir yıllık gelirin %12'si altyapıya kullanılıyor. Bu sabit. Kulüp ne kadar iyi de olsa ne kadar kötü de olsa böyle bir sistem var. Ya yani Türkiye'de altyapıya yeterince maddi imkan mı sağlanmıyor hocam sizce Aynen. bu konuda? Aynen öyle. Yani altyapıya neden para harcasın ki? Çünkü onun zaten oraya gelirken e, başkan olarak gelen bir insana hedef şöyle konuluyor. Bak geldin hemen şampiyon yap yoksa zaten öteki sene yoksun. Adam o zaman niye altyapıya uğraşsın ki? Mantık bu oluyor anladın mı? Yani şimdi oraya gelen başkanı bir 10 senelik başkanlığa gelen bir adamı koyarsanız bakın nasıl altyapılar gelişiyor, nasıl... Sistemler oturuyor bu anlamda, e, tesisde. Altyapı çocukların tesisleri var? Ben size şöyle bir örnek vereyim. E, bunun resmi de var, yani abartmıyorum. Biz Anıl'ı Trabzon'a çıkardık ya. Evet. Biz Anıl'ı çıkardığımız, Anıl'ı çıkardığımız, veya yani birkaç tane daha oyuncu var şu anda. Orada antrenmanlar çıkıyor maçları çıkıyor. Bu çocukların bende fotoğrafı var, girdim içeri çektim. E, 6-7 tane yataklı bir odada yatıyorlar. biliyor musun? Razalarla falan böyle şey kovuş gibi. Bir büyük oda düşünün altı kovuş gibi hocam. Kovuş gibi aynen askerlik asker askeriye gibiydi. Ee, hatta onu hiç unutmuyorum yani her şey onda girdiğimde içeriye odasına oğlum bugün gol atacaksın. Bak işte buralardan inşallah Allah seni daha iyi yerlere getirecek. Yani sorduğunuzda bir gün o da aynısını söyler. öyle bir oda yatıyordu bu çocuklar. E siz daha profesyonel takımı olduğunuz gün o imkânları sağlayamıyorsunuz ki altıya sağlayacaksınız yani. Valla hocam anlattığımız ayak sistemi Türkiye'de hayal gibi duruyor. çünkü Hayır. gibi Öyle duruyor. Bir tek altın orada yakın. Bunun için de hocam hani şahıs takımları daha biraz daha yakın bu işlere. Yani kulüp dernek statüsünde oldu mu kimse bu işlere e, eğilmiyor. Dediğiniz gibi 6 ay sonrasını göremiyor ki yönetim geleceği planlasın. Şahıs takımları biraz daha şanslı. Belki oralarda olur. Hani kara gümrük gibi e, diğer şahıs takımları var ya onlardan bahsediyorum. Evet. E, Hocam e, altyapıdan devam edelim. E, Bursa sporunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bak şimdi oraya gelelim. Şimdi Bursa Spor'da aslında bu işler nasıl biliyor musunuz? E, altyapı oyuncuları mesela bugün Bursa Spor'da birazcık maddi imkanlar iyi olsaydı siz düşünüyor musunuz ki buradaki Yok. alakmanlar onlar bunlar çıkacaktı? Hocam geçen Kimse sene de vardı çocuklar. Kaç tanesi oynadı? Hepimiz biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. E, ben de öyle çıktım biliyor musunuz? Futbolculukta öyle piyasaya çıktım. Benim de Sahil Spor'da oynarken e, kulübünde maddi imkansızlıklar da vardı. 11 tane oyuncu biz Türkiye şampiyonu oynamış olmuştuk ama bu arada öyle bir özelliğimiz vardı yani. Onlar da Bursa Spor'lular da öyle. Onlar da Türkiye şampiyonu olan takımdan gelen oyuncu. Biliyor musun? Yani hmm. alt kapı işte çok önemli dediğimiz olay O, o dönemde yetişen oyuncular maddi imkansızlıklar yakalandı. Bugün e, çok başarılı iş çıkıyor yani. Yani hocam Bursa Spor'da da aynı şey oldu, Eskişehir Spor'da da aynı şey oldu transfer yasa almasa gençler oynayamayacak. oynayamayacak. Gençlerde elinden geldiğince bu imkansızlıkların içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bugün bir Alakman gerçeği var. İsmi Manchester ile anılıyor, Arsenal'de anılıyor, Chelsea'li anılıyor. Anılıyor ama işte hani bir tek anılıyor, bence ben almıyorum yani. Çünkü neden? Bakın, daha Ali daha piyasaya yeni çıktı. evet bakın iyi bir oyuncu. Ama inanılmaz bir oyuncudan bahsetmiyorsunuz. İnanılmaz bir oyuncu değil. Sadece ya. potansiyelli bir oyuncu da Potansiyelli lazım. bir oyuncu. Kendini birazcık daha geliştirirse ee, neden olmasın. Bu söylediğiniz takımlar dünyanın en iyi takımlarından bahsediyorsunuz. İşte önünde de bir Enes Ünal örneği olunca hocam onun için böyle e, mantıklı geliyor bize. Enes Ünal almıştı, kiraya vermişti. Evet. Ama o kiralık süreçleri bir türlü bitmedi. En son bonservisini sattı. Hocam Alakman'a tavsiyeniz ne olur bu konuda? Ya ben çok temiz yüzüm çocuk. Ee, bir de biz biliyorsun Bursa'yı biz çok severiz yani biz Bursa'da şampiyonluk yaşamış adamlarız ee, oranın ne olursa olsun her şeyi bizim için güzeldir Ali de çok temiz bir çocuk çok başarılı buluyorum aferin ona ee, daha iyi olacağına inanıyorum ama tabii ki bu işlerde en önemli şey ne biliyor musunuz bazen o kadar gençsinizdir ki bazen rüyalar alemine uçarsınız farkına varamazsınız ama e... hocam o menajerler var ya menajerler onlara da değinirseniz sevinirim yani Hangi menajerler? Hı. Hocam şimdi çocuğun aklını öyle bir bulandırıyorlar. var Benim... ee, Öyle bir oluyorsunuz ki işte seni fener'e götüreceğim, Galatasaray'a götüreceğim, Beşiktaş'a götüreceğim, şuraya götüreceğim, buraya götüreceğim derken ondan sonra ee, allak bullak oluyorsunuz. İşte ondan bahsediyorum hocam. Yani e, hepimiz biliyoruz menajerlerin de işi bu. Tabii onlar da profesyonel anlamda bunu yapıyorlar ama. Çocukların akıllarını böyle bir bulandırıyorlar ki hocam çocuk Manchester Site'ye gideceğine ne alıyor. Yani sorgulamıyor bile. Bu da sağa içine yansıyor. Şimdi ben Bilal Ceylan Eskişehir Spor'da devam ederse Beşiktaş'a gitti transferleri olduğu haberleri çıkmıştı biliyorsunuz. Nasıl evet. oynayacak çok merak ediyorum. İnşallah Beşiktaş'a transfer olur. Bilal Ceylan'ı takip ettiniz mi hocam? Etmedim hiç. Beşiktaş'ta prensipte anlaştı. Kulüpleri arasında para ıı, pazarlığı devam ediyor. Ben bilgi vereyim. O da 17 yaşındaymış. Evet. Ben tanıyorum çok potansiyelli bir sahabe oyuncusu hocam. İnanılmaz yetenekli. 17 yaşında ama sahada böyle 30 yaşında gibi oynuyor hocam. Hani 31 abartı oldu ama çok tecrübeli böyle özgüvenli bir oyuncu. Ondan bahsediyorum. Evet. Hocam e, bu şekilde e, Adana Demirler'den tepki var hocam. Size Adana Demir Spor sormam gerekiyormuş. Çünkü Adana Demir Spor'da da forma giydiniz siz. Bu evet. seneki Adana Demir evet, Spor performansını ve... nasıl buluyorsunuz? Şampiyon olabilirler mi? Evet olabilirler. Çok yüksek. Ee, Murat Başkan e, aslında Adana Adana Demir için çok büyük bir şans. Ee, evet bazı konularda belki e, yanlış yönlendirdiği, yönlendirildiği şeyler oldu, o oldu, bu oldu. Açıkçası çünkü Murat Başkan da maddi anlamda destek veren birisi, futbolda çok bilen birisi değildi artık yavaş yavaş bence o da öğrendi neyin ne olduğunu. Öğrenmiştir olduğunu. hocam kaç sene oldu? İşte o da öğrendi, baktı ki. İş öyle olmuyor. Çat diye neşleri vurdu. Doğru bir hamleydi. Ve çok kaliteli oyuncular aldı bu arada. Yani bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunun başarısız olması artık başkan olarak yapabilecek ne olabilirdi? Yani ne alacak ki? Messi mi alacak? Adana Demirspor'a şampiyon. Hocam şampiyonluğu. ya Süper Lig kadrosu kuruyor adam yani benim gözümde. Aynen. O e, seç... de oynayabilecek Hı? bir kadro. Ya bir eren derdi yok hocam. Normalde TPP birinciliğe gelir mi? Normal Gelmez. Sağdı. Gelmez. 10.30. 10, 10. 10. Ya bir de şöyle bir şey var. Murat Sancan iki gün önce Hakan Gildoğar'la yaptığı canlı yayını izledim ben. Hani futbolu öğrendi artık dediniz ya. Bir futbolcu soruluyor. Hoca şey başkan artık şey anlatıyor. Böyle teknik bahsediyor oyunculardan. Ama bu işçen dal diyor. Sol bek olarak transfer oldu Eskişehir diyor. Sağ oynuyor sol diyor. Bu ligde Tarık'tan kalitesi yok diyor. Niye bırakalım diyor. Böyle anlatıyor yani. Ya alacağı yabancı forvetin özelliklerini anlatıyor. Fuleli diyor. Araya kaçıyor diyor. Ara yakılacak diyor. Başkan da çözmüş olayı yani hocam onu söylemek istedim ee, normal normal. Peki hocam şimdi birincilikte böyle zirve yarışı bu sene biraz şey Süper Lig'den düşen takım olmadığı için çok zorlu. Orada bir Altay var çok iddialı. Adana Demir var. Samsun çok iddialı. Giresunspor Giresun beklentinin çok üstünde. İstanbulspor'la Spor faktörleri var. Giresunspor kadrosu da çok iyi kadro bu arada. Ama işte beklenmiyordu hocam. Hani play-off'larda deniliyordu. Yani. Çünkü aldığı oyuncular boş oyuncular değildi. Ama işte Samsun'la Adana Demir'in bir biraz de, gölgesinde kalıyordu. Bence Samsun'la bakın. Bakın Samsung'da e, bir Adana Demir başka kimse bir Altay kadrosu kurmadı. Onu sana söyleyeyim yani. Ertuğrul Hocam hocam alttan beri hazırlayıp getirdi oyuncuları. Tabii onlarla Şimdi, devam doğru etti. Doğru takip yani, ederler. Onlarla devam etti. O da büyük bir şanstı. Ama kadro kalitesi olarak e, şu anda e, bizim mesela çalıştığımız Altay kadrosu bu değildi yani. Tabii tabii. Oyunca oyunca, siz o kadroyla 1.85 yakaladıysanız bu kadroyla Allah yani gidiyor. Yani biz Kaç kanat, kanat bulmakta zorlanıyorduk mesela. Kanat bulamıyorduk. Bazen sakatlık oluyordu, orta bir sakatlık oluyordu, bir şey oluyordu. Oyuncu bulamadığımız, stoperde bir sakatlanıyordu. Cezalı duruma düşüyordu. Sekiz maç işte bizim ee, neydi o çocuğun ismi unuttuk ya. Lyon'a <gülüyor> giden. Onu çıkardık mesela piyasaya. Anladım. Anladım futbolcu hepimiz hatırladık bu arada Lyon'a transfer olmuştu. <gülüyor> ama ismini hatırlayamadım. İsmi, ismi gitti. Anladım. Hocam siz unutunca karşınızdakinin de karşısındakini bu işler Genk böyle. Evet, doğru değil mi? Genk. Evet, Genk. <gülüyor> evet. evet. Yani ee, bazen dediğim ya şanssız bazı oyuncular olmuyor Bazı oyuncular da işte Lyon'a gitti yani. Kaç tane? Şimdi gitti? hocam bir Kapel olsaydı sizlenizde bambaşka olurdu yani. Kapel oldu. vardı ama Kapel ben geldim sakattı. Ha. Yani sakattı. İşte sahada olay olsaydı Sağ olarak e, istenileni vermedi açıkçası. Daha iyi. Çünkü sakatlıktan yeni yeni dönüyordu ya. Bir türlü istediğimiz oyun oynayamıyordu yani. Hocam bu sene şöyle üç takım hangisi çıkar desem zor bir soru olur ama kimler zor çıkar size, yani. sizce? Çok zor soru da. Ya çok zor soru. Şu anda inanın e, tefevi gibi çok çok şeyler değişir biliyor musun? Ya Bugün şampiyon olduğunu dediğin dönemde e, 6 hafta sona hocalarak gidersin yani. Ben bir yine İstanbul takımının çıkacağını düşünüyorum hocam. Hangisi çıkar bilmiyor musun? Bakın İstanbul Sporu da e, iyi işler yapıyor. Onu mesela unuttuk. O da iyi işler Tuzla yapıyor. Da yapıyor. Tuzla ben da yapıyor. Ben çok beğeniyorum. O da mesela sayesinde. çok iyi. Gidiyor. Yani bayağı bu sene bir kafaya oynayan takım var. Bu da şunlar. Keçiören göz ardı ediliyor. Keçiören Keçi de var. var. Ama ondan sonra aradaki şey açılıyor biliyorsun değil mi? Yani Bursa Müzikler yap ufak, ufak geliyor ama şu andaki durumu bu oyuncu şeyine göre iyi durumdalar yani. Ama hocam bence bu ligin kaderini Bursa Spor belirleyecek. Yani Bursa Spor'a Bursa bağlı. Belirler, Ankara Spor transferler yapıyor. O mu belirler? Çünkü herkes onları küme düştü diye görüyor. Yarın bir gün bir bakarsınız 5'te 5'e beş, 6'ta 6 vurul gider. Öbür tarafta Balıkesir var. Onlar transfer açacaklar diyebiliyorum. Evet. Ee, bir tek sıkıntılı olan Eskişehir. Keşke onlar da transfer açabilseler. Yani ne bileyim şehir olarak bir kenetlenseler. Ne bileyim herkes 3 lira 5 lira cebinden verse en azından yani, belki kurtulamaz ama yani bir de o var. Bir kurtulamazsa bütün paralar boşa gidecek. Bandırma ile bir... Ümraniye de var hocam. Bandırma çok, çok iyi toparladı. Bandırma çok iyi toparladı. Ee, yani o aradaki şey baya bir sıkıntılı. Ama alt tarafı... hocam sana... çok zevkli bir biricilik oluyor ama farkındasınız ama değil mi? Alt tarafı söyleyeyim sana. Alt tarafta yani 5-6 takımın dışında kimse aşağıya gelmez. Çok zor yani. Onlar, ce... Onlar mücadele ederler. Yani hocam şimdi de iyi transferler yapmaya başladı. Ee... Bakalım orada da Ümit Karan'la ne iş yapacak, nasıl böyle bilmiyorum. Çok başarılı olmayacak gibi geliyor ama inşallah başarılı olur Ümit Karan da Menemen Spor'da. Bilmiyorum bakalım Ankara Spor dediğiniz gibi Eskişehir Spor dışında da kesin düşer dediğimiz takım yok o hocam. Bolu bile topun ağzında yani. İşte onu demek istiyorum ya. Beş tane alt tane takım var onların dışında yukarıdan gelecek olan sayı az. Bak söyleyeyim. Evet. Yani çok nadir, mucize olur yani. Onlar kendi aralarında bu mücadeleyi verecekler. Hocam çok güzel bir Denizli Spor sorayım size o da aradan çıksın. Denizli Spor'da da siz hem hoca olarak hem de oyuncu olarak çalıştınız. Çalıştım evet. Beş, buçuk Şu anda sene... da biraz sıkıntılar var. Transferi de açacaklarmış. Evet. Denizli Şimdi Spor beş... açımdaki düşünceleriniz. Ben 5.5 sene Denizli Spor'da top oynadım. Ben Salihli çocuğuyum ama Denizli e, benim dönemimde hayatındaki yaşayabileceğin büyük başarılardan bir tanesini yaşadı. UEFA Kupası'nda biz çeyrek finale kadar e, oynadık yani. Biz, bizim elendiğimiz takım Kupayı aldı. Şampiyon oldu. Şampiyon oldu. oldu. O kadar güzel günlerdi ki yani. Ee, tabii biz... Mourinho'lu Porto değil mi hocam? Mourinho'lu Porto'ya. Evet. Ondan Mourinho sonra... Mourinho'ya rakip oldunuz. Evet. Tabii hoca oldu. Koca olarak da e, biliyorsun benim gittiğimde de çok zor şartlarda gittim ben gene. Klasik. Yani böyle üzerimize bir şey oldu. E, başlangıcı oldu aslında. E, küme düşen denilen takım işte 10. sırada bitti. Yani ben ayrıldım sonrasında. Başkanından anlaşamadık. Ee, ama o dönemde iyi. Yani ben Denizli'yi çok severim ya. Deniz benim ikinci şehrimdir yani. Ya Porto'ya gol ademde. atmışsınız hocam. Alttan bir mesaj geldi şimdi. Porto'ya free kickten golünüz varmış. Porto'ya değil. Lisbon attım ben. Lisbon'a mı attınız? Hocam ya ben hatırlıyorum o dönemi. Çok zevkli maçlar. Yani bütün ülke Denizli Spor'un arkasındaydı. Ama ben o zaman da gençler bilin Orada da çeyrek final verdik biz. Onu da hatırlıyorum. Mustafa Özkan mıydı hocam Forvet'in ismi şey de Mustafa Özkan'dı ee, şeyde. Neden ona? Gençler binde Ersun Yanal vardı hocam? Ersun orada. hoca vardı. Denizli'de de Rıza Çalımbay vardı. Evet hatırlıyorum ikisinde. Denizli spor bu sene ne yapar hocam? Onu konuşalım. Vallahi zor evet. bir fikstürleri de var. Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzon. İlk 4 maçları da bunlar. Allah yardımcıları olsun. Çok ee, bakın bugün Erzurum da evet. Orada da. Ee, sıkıntılı bir süreç var. Şimdi futbolcular tabii ki para konusunu çok konuşuyor. Bir bakın bakayım ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz e, Deniz Bursa Spor'a şey, şampiyon olduğumuz sene ilk yarı bitti. Bize sadece prim verdiler biliyor musun? O da yarım yamanak. Sonra bize hoca dedi ki arkadaşlar biz transfer yapmak istemiyoruz. Eğer biz transfer yaparsak e, sizin paranızı ödeyemeyeceğiz dedik. Bize dedi ki biz şampiyon olacağız siz transfer yapmayın dedik. Aynen böyle geçti yani. Şimdi... E... Şampiyon olacağız dediniz yani devreler. Tabii biz şampiyonluğu biz alacağız. Ama hocam şimdi Bursa Spor olduğu için böyle demişsinizdir bence. Ya, Bursa Spor çok büyük bir camia ya. ya. Biz zaten ya bambaşka bir oyun oynadık ya. Yani artık bizi kimse tutamıyordu. Çünkü herkes birbirine e, bağı çok iyiydi. Yani bir taraftar e, desteği vardı anlatamam sana. Sahaya çıktık mı zaten biz zaten şan, e, galibiz. Öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Sen oraya istediğin kadar güçlü bir kadroyla gel. Fark etmiyor. Zaten bir kere 1-0 onlar alıyor maçı. Ondan sonra biz geri kalanı tamamlıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Evet yani? hocam. Haklısınız. Haklısınız. Büyük bir e, taraftar grubu vardır. Zordur oradan maç. Ama tabii yeni stat demiyorum. Bak eski statta maç amaç anlaşılır. Atatürk. Yani. Orası Atatürk. Hocam biliyoruz ya. Biliyoruz Biliyoruz yani. Hocam bu arada ben de Eskişehirliyim. Az çok anlattığınız şeyleri biliyorum yani. Bizim de süperlik döneminde hangi takım gelirse gelsin buradan şeydi yani. Tabii. Eli Borç dönüyordu. Yani çok benzer yapı var biliyor musun? Yani taraftar gruplarına evet. çok benziyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın olsun, Eskişehir'in olsun, Bursa Spor'un olsun. Onu da sorayım hocam. Sizin en çok beğendiğiniz taraftar gruplarını sorayım. İşte nasıl ayırt yani. Çıksın. ikisi de çok yani benim şimdi iki tane takımda yani şey olarak taraftar grubu çok üst seviye takımda oynadım. İkisinin de yapıları çok farklı yani. Yani yapıda çok farklı dediğim çok benzer pardon. Çok benzer yani sahaya çıktığımızda o taraftar grubu başladım bağırmaya tamam iyi akşamlar maçı zaten alıyorsunuz. Böyle hocam hani futbolcular anlatıyor ya böyle tam yoruldum diyorum tribünden bir ses geliyor bir daha böyle şarj oluyorum. Öyle oluyor muydu hocam? Tabii çok motive ediyorlar ya. Yani çok keyifliydi ama tabii futbolculuk bitti ya artık üzerinden neredeyse 6 sene falan geçti benim, 7 sene. 5 sene daha 6 sene oldu herhalde. Aa, çok geç bıraktım bu arada. 37 yaşında falan bıraktım yani. 37-38 yaşına girerken. Bayağı var. oynadınız hocam. evet. Bayağı oynadım ben. Ee, bayağı da başarılarımız oldu Allah şükür olsun. Mesela Mersin'e üzülürüm. Mersin İdman Yurdu'nu biz lige çıkarmıştık. Ondan sonra çok büyük bir düşüş yaşandı. Ee, onu üzülürüm mesela. O da çok iyi bir camiadır. Büyük bir camiadır. Keşke geri dönüştürüm. Hocam herkese soruyorum. Size de sorayım. Mersin İdman Yurdundan alacağınız kaldınız mı? Kaldı mı? Sinan Kaloğlu kalmış al. mesela. İki, kaldı, son iki çok. sene hiç alamamış. Çok kaldı. Benim, benim futbolculukta kalmayan param kalmadı ki. Benim bu gençler bir para bıraktım. Tarihinde yoktur. İlan Cavcav döneminde. İlan Cavcav döneminde o zamanın parası ciddi bir para bıraktım. Hiç de sormadım. Tamam. Bak ben Deniz Spor'da bir bıraktığım para bugünün belki iki, iki, iki buçuk milyon TL'sidir. Bıraktığım para. Ben hep aslında vefalı Or vefalı bir adamımdır. Yani ben onu diyorum hocalıkta da Urfa Spor'a çok ciddi para bıraktım ama i̇şte ararsınız, sorarsınız başkanı. Ee, i̇ki sene alacağımı bıraktım mesela. İki sene. Mesela balık e ayrılırken paramı bıraktım. Ya altı aydan ayrılırken hocam teşekkür edin Bir tane maaşımı bıraktım. Normalde bırakır mı hocam? Zaten sen bana git diyorsun. Hem alacağım maaşı bırakırım yani. Hem kovuyorlar hem maaş vermiyorlar. Tabii deniz sporda da hocam zaten çok büyük bir para değil deniz spor alacağım. Hocam ya bu parayı yarı yarıya düşürür müsün Düşüreyim dedim. Ne olacak dedim ya. Hani deniz sporda değerli mi? Neleri bıraktım? Beşiktaş'ta Ama... kaldım hocam. Beşiktaş'ta da kaldın. Bugünün belki 2 milyon, 2,5 milyonun yakın parası kaldı. Helal ediyor musunuz hocam? Helal olsun. Ne olacak ki? Ya tüm takımda, tümü Beşiktaş'sın hocam. Helal olsun. Herkes için. Anladım. Yani çok büyük para bıraktım. Alan razı, veren razı moduna gelmişsiniz hocam öyle. Ya anladım. bir takıran sonra niye ne, şey yapacağım ki? Sonuçta giden gitmiş artık o dönemde. Bırakmışız yani. Belki de Bursaspor'dan alacağımdan daha çoğunu Beşiktaş'a bıraktım yani. Hocam şimdi Bursa Spor taraftarları şunu sormamı istiyorlar. Bursa Spor transfer tahtasını açmalı mı açmalı mı? Açmalı mı açmamalı mı? Açmamalı. Siz Sizin olsun. Devam etmeli değil mi? Yani bu etmeli. Zaten paraları yok. Niye transferi açacaklar? Hocam yani... şöyle bir iddia var. İki tane futbolcu satıp transferin açılması gündemde Bursa'da da onun için sordum. Ha Belki hedef olarak playoff'u üstü birazcık zorlarız. Belki oradan belki bir adım atarak ilerleyiz diye düşünüyor olabilirler. O Ama aşılar tutar mı? Ya, tutar mı? Şimdi gelecek olanlar herkes... Muhtemelen 2-3 tane yabancı alacaklar. Açılırsa. Açılırsa. 1-2 e, tane Türk alacaklar. Bu çocuklar da e, arkada yedek olarak bekleyecek. Hocam şu soruyu da sormak istiyorum size. dikte yabancı hoca çalıştırılması yasak. Gidiyoruz. TFF birimcilikte yasak. Allah'tan o yasak ama. Allah'tan o yasak. Ama hocam Yaşası şimdi form, formül üretiliyor. Formül üretiliyor. Ben size bilgi vereyim. Akisar Spor. Akisar Spor anlaşmak üzere. Gkası. Ee, belki sportif direktör olarak, belki e, oyuncu futbolcu olarak bir şekilde sokmak istiyorlar bu konudaki düşüncenizden? Ya şunu söyleyeyim. Olabilir. Herkese saygım var. Bakın bugün ne, ne diyoruz? Belki bugün buradayız ama yarın belki Süper Lig'de, belki başka liglerde hocalık yapacağız. Tamam mı? Benim arkadaşlarım hocalık yapıyor. Allah var. Çocuklar başarılı. Neden gençlere güvenmiyorlar? Neden e, yabancı hocalar getiriliyor? Neden o menajerler o yabancı hocaları getiriyor? Arkalarındaki şey ne? Akisarda şöyle bir durum var hocam. E, GKS'a borçları var. Transfer tahtasını açmak için imza almak istiyorlar. Ha. Hani el, elimizin altında dursun imza versin modeli diye düşünüyorum ben. Peki o ne yapacak? O parayı almayacak mı? Alacak. Alacak mı? hocam. Hem borcu alacak hem de antrenörlük maaşını alacak. Ama zaman kazanmış olacaklar. Kulüpler ondan sonra niye batıyor Eee kendine göre bir mantık yürütmeye çalışmışlardır. Belki de doğru olan budur. Çünkü başka çare bulamıyorsa, ciddi bir paraysa ödeyemiyorsa belki de çare olarak bunu düşünmüşlerdir. Ne yapsınlar? Yani, yani biz yansımlarda... de saygı duymak zorundayız tabii de hani tabii. bu ligde yabancı çalıştırılmamasını destekliyorsunuz. Doğru anladım. Kesinlikle. Değil mi? Ya o zaman şöyle şuna geliyor. E, o zaman nasıl Türk hoca çıkaracaksın? Aynı şeye gidiyor yani. O zaman Türk hoca da O zaman herkes zaten burada bakın ben size şunu söyleyeyim. Kendi ülkesinde yol da yürüyse tanınmayacak adamlar. Bu ülkede hocalık yapıyorlar. Hocam şöyle bir şey var. Maçın sonunda röportaj veren hoca başka. Maçın içinde takımı yöneten hoca başka. E tabi şimdi şu da bir yanlış. Mesela e, ben kaç senede çalışıyorum. Pro lisans alabilmek için yırtınıyorum. Ama hoca benim. E niye yapıyorsunuz bunu? Ya yani alan alsın. Çalışabilen çalışsın. Yani kaç sene, bir başlığı yaptınız. Pandemi. Sıraya girdiniz değil mi hocam? Tam olarak durum bu. Vallahi pandemiden pandemiden şu anda bir sıkıntılar var yani açıkçası. ya öyle çok e, teknik adam var. Ben başvurdum. Sıramı bekliyorum. Zamanı gelince pro lisans alacağız diyen bir sürü hoca var. Sizde A lisansı sahipsiniz değil mi hocam? Yani ben 5 senedir A lisansım var işte. 5 senedir dedim. 5 senedir takım çalışıyorum. Hala pro lisansının e, sıraya geme çalışıyoruz. Ama Hocam mesela, orada kriterleri doğru bulmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Kimse yanlış anlamasın ama şimdi doğru muydu yani? Mesela bizi a lisansını alabilmek için bir sene işte al tıp çalışacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın diye kurallar konuldu. Bazı arkadaşlarımıza tak diye a lisansı veririz de. Onu ne yapacağız? Hocam ısrarla girmeyeyim diye o konuya ama hani bir şekilde Niye açılıyor. Niye yani, gireceksin? Yani doğru. doğru, evet. doğru Doğruları söylemekten çekinmem ben. Anladım. İşte o yüzden takım bulamıyorsunuz galiba hocam. Bravo ya, takım buluyorsunuz da <gülüyor> şey, <gülüyor> takoz konuluyor. Hay fadır, yanlış olmaz. Dürüst, namuslu delikanlı adamlar bizi alıyor. Anladım, anladım. Ee, hocam Volkan Şen ve Serkan Yıldırım sormak istiyorum. Hani beraber futbol oynadı. Bu iki oyuncuda neden böyle istenilen seviyeye gelemediler? Ya çok erken yaşta popüler oldular. Bir de çok erken yaşta şampiyonları. Volkan aslında istenilen seviyeye geldi. Volkan büyük takımlarda oynadı yani bakıldığında Bursa Spor'da oynadı, arkasından ee, Fenerbahçe'ye gitti, Trabzon'a gitti, döndü Bursa'ya geri geldi. Sonra nereye gitti? Bir daha mı Fener e gitti? Kara Gümrük'teydi en son. Sonra sorular gitti hocam Sercan. Volkanı mı diyorsunuz? Volkanı, Volkan volkanı. Adana Demir'deydi. Ya ondan sonra gidiyorum her sürecini iyi geçirdi. Allah şükür kendine göre iyi de e, kazandı. E, evet Sercan olayı biraz... Ben Sercan çok yetenekli bir çocuktu ya. Yani ben ona çok üzüntüm. Hocam o Rusya'ya gidemedi ya ondan sonra bir kırılma anı oldu orada. Rusya'nın kapısından döndü bir Rus kulübünün. Ya o değil mevzu. Galatasaray'a gitmesi çok erken oldu Sercan'ın. Yani birazcık da o e, alemi de seviyordu ya sanki. <gülüyor> seviyordu biraz yani, futbol dışına fazla takıldı o zaman hocam olabilir çok fazla dışarıya kafayı verdi yani Vallahi hocam önümde çok soru var hangisini sorsam diye düşünüyorum ee, Sergen Yalçın da sorayım hocam nasıl buluyorsunuz? yani işte bundan 8 hafta önce bir televizyon programına çıktığımda şunu söyledim hocanın kaderini belirleyecek bir maç dedim bu maçı kazanması lazım kazandığı takdirde bir yemeğe kalarsa ...onun açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Ve aynen de öyle oldu. Yani o maç yenirse belki de bugün e, ne liderlik pozisyonunda olurdu... ...ne de Sergin önce Bişiktaş'ta belki de kalmayabilirdi yani. Ama işte futbolda böyle bir şey var. Yani belki 1-2 hafta sonra gideceğiniz ortamda bir bakıyorsunuz... ...lider olmuşsunuz. O sıra isyan ediyor. Yani oyuncular alamadık bilmem ne derken... ...çat çat gitti, yürüdü gitti yani. Siz öyle lafı Söyledikten sonra Sergen Yalçın hocamız 6 dergiyet bir beraberlik aldı. Aynen beraberlik, hocam. Hatay de yani gayet mankul bir, mantıklı bir beraberlik yani. Evet. Hocam şampiyon yapabilir mi Beşiktaş Sergen Yalçın? Yapar. Yani, daha önce bir şampiyon olmadı onun için soruyorum hocam. Yani o tecrübe... Ya Erol Bulut nasıl Fenerbahçe'ye şampiyon yapabilmenin etkisi varsa ki inanılmaz bir kadrosu var. Sergen Hoca Erol Hoca'dan daha tecrübeli. Galatasaray'ın handikapı ne hocam şampiyonluk yolunda? Bu sene Galatasaray e, ön bölgedeki istediği performansı yakalayamadı bence. Yani e, forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamadı. Falcao, Cagney. Yani bir tanesi kırmızı kart görüyor. Bir tanesi artık onunla elemiş, eleğin asmış gelmiş buraya. Üzülüyorum da yani, o kadar para verildi. Milyon eurolar verildi yani. E, ama e, bu sene her şeye rağmen mesela şu maçı kaybetmesi her şeye rağmen yine kafada olacak bir takım görüntüsünün içerisinde. Bu maçı kaybetmesi büyük ve onlar için dezavantaj oldu. Ee, bir sürü olayla çıktı. Fatih Hoca'nın işte üzgün olduğu noktalar çıktı. Benim ben de falan filan. Ee, ama yani bu sene Muslera'nın olmaması olacak. Bu sene bu sene bana göre e, olay Fener'le ile Beşiktaş arasında geçecek gibi geliyor bana. Hocam Al Alanya'dan Tunaan demiş ki Galatasaray'ın atıcı ve tutucu sorunu var demiş. Yani alanıyla tutanı, atanıyla tutanı iyi değil. Yani müstare yok Kale'de. Güzel söylemiş. Yani ben doğru şey önü söyledim, o arkayı söylemiş. Kalecide de sıkıntı ya hocam. Bir an önce gelsinler Onu diye dua ediyorlar. Onu diyorum yani. Evet. Öyle hocam. Hocam Ozan Tufan siz Bursaspor'da oynarken altyapıda mıydı? Efendim? Ozan Tufan'la oynadınız mı hocam? Siz altyapıdaydılar galiba aynı zamanda. Yok, aynı zamanda altyapıdaydı ya ben görmedim hiç görmez değil mi? Şimdi Premier Lig'e transferi gündemde hocam. Ee, Sizce Ozan Tufan Premier Lig yapar mı? O inan ben bir futbolcu için asla gitmeden orada görmeden yapın bir şeyleri yapar ya yapmaz diyemem. Yani denenmeden olmaz hiçbir şey hayatta. O fiziğe sahip bir oyuncu çünkü. Ama potansiyeli var değil mi hocam? Yani işte inan inan gittiği takımla da alakalı biliyor musun? Ne bekledikleri önemli Hı. yani. Yani 10 milyon euro falan, şey, 10 milyon euro konuşuluyor hocam. Bu parayı veren bir takım illaki iyi bir geri dönüş bekler diye düşünüyorum yani. Ya şimdi bakın orada oraya giden ee, oyuncular bakın size net bir şey söyleyeyim benim işte oyuncularımla görüşüyorum yurt dışında oynayan. Biz mesela antrenman yaptığımız çocuklar işte bir, bir saat sonra başlıyor dilleri dışarıda hocam ya hala koşacağız mı işte hala idman mı var? Orada 2-2,5 iki, iki, saat, 3 saat antrenman yapıyorlarmış biliyor musun? Yani evet. buradaki sistem oranın şeyi çok farklı. Türkiye'de yani hocam burada e, yaklaşık futbolcular 30-35 dakika koşuyorlar bir maç içinde. 60 yani. dakika ya oyun duruyor ya yürüyüş halindeler. 30 dakika şey koşuyorlar. Probabilist de bu süre çok yüksek. Benim mesela bundan sonra süreçte Allah'ın resimler bir takıma çalışırsak benim oyuncularım 90 dakikadayı 180 dakikadayı 200 dakika koşabilecek kapasiteye ulaştıracak bunları yani. Bunu hedefliyorum. Çünkü 90 dakika bir futbolcuya antrenman planlarsan 90 dakika çıkaramazlar. Hatırlıyor tamam. Hocam siz Beşiktaş'ın eski Sabek'siniz. Mevcut Sabek Rozier var ya onu soruyorlar. Beşiktaş taraftarlarında falan var. Rozier enteresan, performansını... Enteresan e, tempolu, coşkulu bir oyuncu. E, bakıldığında ucum anlamında inanılmaz işler yapmıyor. Yani bizim dönemimizde çok istediğini istendiği için bize e, sürekli git gel yapmaktan yoruluyorduk. Şimdi bu oyuncunun öyle bir özelliği yok ki yani her dakika çıkayım geleyim çıkayım geleyim. Yani mevkisinin e, şeylerini iyi yerine getiriyor. Şimdi işler iyi gittiği için bakın unutmayın bunu yalnız. İşler evet. şu anda iyi gittiği için. işler tersine dönerse bu sefer başlayacaklar. Bu ileri çıkmıyor. Bir tane gol attırdığı yok. Orta yapmıyor falan filan yani. E CV'si zayıf diyecekler hocam mesela. Yani nerede kadar... oynamış, ne yapmış falan diyecekler. Valla bu şekilde hocam. Ömer Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatayspor'da çok başarılı işler yapıyor. Bugün de dikte 5. sıradalar. Evet. Eski ee, takım arkadaşı. Gurur duyuyorum sana. arkadaşım. Ee, ben her zaman arkadaşlarımın Gençlerin, e, bizler gibi olanların başarılı olmasını isterim. Seviniyorum yani onun adına. Ömer Erdoğan, Hatay Spor bir Avrupa Kupası yaparlar mı hocam? Siz inanıyor musunuz? Ya, ya ben olmaz. Da. İkinci yarılarının nasıl geçeceğini bilemezsiniz. Biraz zor bir süreç başlıyor. İkinci yarı takımlar daha çok zorlanlar. Hocam Şanlıurfa Sporu konuştuk biz ama Avrupa Sporlar hala bana tepki gösteriyorlar konuşmamışız gibi. Hani Şanlıurfa Spor'la ilgili eklemek istediğim bir şeyler varsa ekleyin. Çünkü bence konuştuk. Ben söyledim zaten. Şanlıurfa bizim canımız ciğerimiz ya. Orayı çok seviyor. Teklif ama. gelse yeniden çalışır mısınız diye Urfalılar soruyor hocam. Şimdi hoca var ya niye hani teklifin? Ben Urfa Spor'la görüştük biz. Yani bazı e, e, şeyler e, istediğim seviyede değil. Yani benim hedeflerim farklı yani. Yoksa ben Urfa, Urfa Spor'u sevdiğim kadar hiçbir yeri sevmiyorum yani. Hocalık olarak. Şimdi hocam Şanlıurfa Spor 16 haftada 5 teknik direktör getirdi. Siz teklif aldınız mı? Şanlıurfa'da neden istikrar sağlanamadı diye bana özelden mesaj gönderdiler. Gerisini siz düşünün. Ee, Aslında bana özelden ulaşmaya başladılar hocam. Yani artık işte farklı yerlere gitmeye başladılar. O zaman, zaman şöyle söyleyeyim. Güzelce anlatayım olayı. Ee, birinci sezona biliyorsunuz küme düşme e, şeye, küme düşmüş halde başladılar ama sonra kurtarıldı. Federasyon tarafından sonrasında maddi olarak çok büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları aşmak için ben başkan kadar çalıştım diyebilirim yani burada hocalı çalışmanın süreç içerisinde başkan beni arıyor ben futbolcu arıyorum olamıyorum indirim yap şunu yap bunu yap bu arada Urfa da yaklaşık 400 liraya lira yakın paramı bıraktım mesela. Yani sana daha anlatsam yerler var da Ondan Hocam siz burada o... var ya böyle evladiyelik para bırakmışsınız ben bunu anladım ya Keşke bu paraları alıp da işte fakir fukaraya ya işte yetimhanelere evi dağıtabilse yarardı benim adıma. Yani o kadar çok para bıraktım ki e, çünkü benim parayla pulla bir yerden sonra işim olmuyor yani. Benim e, derdim futbol. Ben futbola aşırıdadım. Tek hedefim ileride e, şampiyonluklar yaşayan hoca olmak. Yoksa paralar, pullar, bilmemeler bunlar insanları bozan şeyler ya. Ne olur yani jetle e, uçakla her gün gezsem ne olur yani. Ben sonuçta evde yemeğimi, kuru fasulyemi, pilavımı yiyorum mutluyum yani. Valla hocam, hak ediyorsunuz da yalan değil. Yani bu benim şahsi görüşüm. Sonuçta bir Anadolu takımıyla şampiyonluk yaşamış bir isimsiniz ve e, böyle başrollerden birisiniz benim gözümde. Yani arka planda kalan bir isim de değildiniz. Yani her maç oynuyordunuz evet. benim hatırladığım. 14 benim. tane. En çok oynayan oyuncuydum ben. 30, 30 zaten o zaman Osmanlı muydu. Bir takımın şeyi vardı ya hani bu maçlar oynanmıyordu. iki, iki maç oynanmıyordu hatırlarsan. 32 maç oynadı yani toplamda. Ben 31 maç oynamışım. Bir maç ceza durumda. Hocam izleyicilerimiz hemen böyle muhasebeci gibi e, hesaplamışlar. 10 milyon civarında bir para aşağı bırakmışsınız. Yukarı, aşağı yukarı o kadar para da piyasaya. Valla hocam Gaziantep PK'yı sorayım. ile olay bir ayrılık oldu. Orada da oynadınız ama Antik Büyükşehir Belediyesi'ydi galiba hocam. Değil mi? O zaman Aynen orada takım kaptanlığı yaptım ben. Alttaş oynadım. Gazi Antep FK. Ben geçen Gazi Şehir dediğim için eleştiri aldım hocam. Gazi Antep Futbol Kulübü ee, bu sene neler yapabilir sizde? Bir Portekizli veya bir İspanyol olayla anlaşmışlardı. İsmini şimdi bulup söylerim. Gazi Antep FK hakkında düşünceleriniz nedir hocam? Aa, çok başarılı ilerliyorlar. Ee, şimdi kimle anlaştılar? Valla söyleyeceğim hocam ismini. Şimdi e, biraz zor bir ben isim. Ben Ünal Karaman'la anlaştım duydum. <gülüyor> Doğru mu bilmiyorum. Spor hocam Spor görüşüyorlardı. De, İlk onunla görüştüler. Sonra böyle birkaç isimle daha görüştüler ama Ünal Karaman'a tekrar döndüklerini duymuştum bende ama Sönetik son de biliyorsun, durumu biliyorsun, ben de Rize, bilmiyorum. Ünal Karaman'la biliyorsun değil mi? Hocam görüşüyor diye haber çıktı ama anlaştığı ben sizden duyuyorum. Ha, yani Ünal Karaman'la sizden duydum. okudum. Rize Spor'lar. Yani ben şey, şu an hem Göztepe'nin hem Rize anlaştığı hocalar resmi olarak duyurulmadı hocam. Böyle ziddeli okay. boyutunda. Anladım. Yani Belli Sunilika, Rize Spor, Ünal Karaman, <gülüyor> Göztepe konuşuluyor. Anladım. Hayırlısı ya. Şey... Yani, Ama Antepki e <gülüyor> tabii ki... E, formas'ına gittiğimiz takım kaptanını yaptığım bir yer. Başarılı olmasını her zaman isterim. E, i̇yi de yapıyorlar. Bu, tanıdığım oyuncular da var. Bir iki tane beraber oynadığım oyuncu da var. Ee, seviniyorum onların adına ya. Devam etmeleri lazım. Şeyi de bulacağım şimdi hocam. Eee Gaziantep Fekan yeni hocasının ismini. Ee, tabii dün bayağı bir mesajı paylaşımı olunca altlarda kaldı. hocanın ismi de Ricardo Sapinto. Ya bir... Ricardo Sapinto. Portekizli hocam. Gene Portekiz'den bir hoca. Evet o oyun yapısı biraz şeye benziyor mevzuyu. Yani gene yabancılar başladı gelmeye. O ee, Nuno Gomesli jenerasyonun en iyi oyuncularından birisiymiş hocam. Bugün bir yerde okumuştum. Yani süreç gördüğünüz gibi işte bir dönem Türk hocalar vardı. İşte güvenenler yeni de güvenenler aldı hocalarını. Gene e, güvenmeyenler aman biz başarısız olursak bizi suçlarlar korkularıyla gene yabancı hocalara milyon euroları verip değerlendiriyorlar yani. Hocam size çok net bir soru sormak istiyorum. Mesut Ezil Fenerbahçe şampiyon yapabilir mi? Yapar mı? Daha, daha doğrusu. Yapabilir mi? Geniş zaman oluyor. Yapar mı? Yani şimdi Mesut'un bizim Mesut'un futbolcunu konuşmamız doğru olmaz. Hadi. Şimdi adam bize biz konuştuk mu şunu der. Kardeşim siz bir geçmişin benim kariyerime baktınız mı der. O kariyer demek şey ama bakın futbolda şöyle bir şey vardır. Kariyer daha önceki yaptıklarınızdır. Doğru değil mi? Evet. Sadece çıktığınızda kariyeriniz sizi oynatmaz. Ben futbolcum bunu söylerim yani. Ben de Birçok takım oynadım. Ama sahaya çıktığımda o takımın formalarıyla oynamıyorum. Şu andaki sahada o takımın formalarıyla oynuyorum. Ve yaptıklarım şu andaki takım üzerinden yapılanlardır. Evet. Valla hocam. O yüzden de daha yeterli olmadığı söyleniyor. Yani bu sene için tamam önümüzdeki sene de var. Bu sene. Yani daha biraz gidecek, çalışacak bilmem ne biliyorsun. Antrenman yapacak. Hemen pat diye oynamayacak ama fena, zaten çok iyi kalıyor ki. Ya hocam hani biz böyle pop poplamayı seven bir toplumuz ya. Hemen Hacim Mesut mu e, ya da Sergen mi, Mesut mu falan karşılaştırmaları yapılmaya başlandı bile. Evet. Mesut'lu oynasın değil mi hocam? Bir takıma neler kazandıracak? Belki Mesut Özil sene Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ve gruptan çıkacaklar. Çok iyi sonuçlar olacak. O zaman bu karşılaştırmaları yaparız değil mi hocam? Sevgili Tabii. hocam. Aynen. Oynamadı. Ama Bursaspor'larda şey. soruyor mı Mesut mu diye hocam. Nasıl? Batalla, bataja var ya Bursa Spor'da. Ya şimdi Bursa da bana öyle bir soru soruyor ki yani şimdi benim mesutleme şansım var mı? Gerçekten batajada şimdi bakın karşılaştırdığınız oyuncuda çok farklı. Tabii ki hocam yani Batacca bir Arsenal Real Madrid yapmadı. Yani Keşke yaptıydı ama. Şimdi. Ama Bursa Spor'da ee, iyi işler yaptı. Yetenek Çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama mesela ki yarın oradan gidip Bursa'dan gidip mükemmeli Galatasaray'da belki o işleri yapmayabilirim. Ama gitmedi işte hocam. Bursa Sporlular da onun için çok Doğru çok onu seviyorum. yaptı.